Eşimle dolaşıyorduk, hani bir iş yeri açalım, nasıl edelim? Buralarda gezerken burayı gördük. Daha sonra POSCAP'in bayan girişimcilere destekli bir projesi olduğunu öğrendik. Eşimle birlikte başvuru yaptım. Daha sonra onun kurslarına gittim ben, destek aldım. İş yerini açmamın büyük vesile oldular. İkram birinci çay verelim. ilk geldiğimizde zaten her yer inşaat halindeydi. küçücük bir dükkandı. Zamanla zamanla içinden kazandıkça geliştirdik, büyüttük. İçini sürekli değiştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Devletin de desteğiyle tabii ki biraz daha biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. Geçen iki ay önce falan işte imalatımızı başka bir binanın altına aldık, daha büyüdü. Bu oluyor? İnsan ilk önce kendine güvenmesi gerekiyor. Yapacağı işin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Ona göre davranması gerekiyor. Ve devletin verdiği desteklere de muhakkak başvurmalarını önemle rica ederim. Şu anda gördüğünüz gibi işlerimizi daha da geliştirdik. Daha da büyüttük. Devletimizin ve COSGEB'in verdiği destekle 36 kişilik şu anda işçi patronumuz var. 12 tanesi pastayı malatında 8 tanesi, koğaçayı malatında kalan 20-18 kişiyi yakında şu anda gördüğünüz pastanenin içerisinde olan elemanlarımız var. Şu anda 36 kişilik bir aile olduk. Eşimin de, işimin de, arkadaşlarımın da hepsinin patronu oldum. Devletimizin ve POSGAP'in verdiği destek sayesinde. Koop olarak ilimizde e, birçok işletmelerimize destek vermekteyiz. Özellikle yeni girişimcilerimiz e, burası ve diğer işletmelerde olduğu gibi yeni iş kurmaktalar ve hepsi e, kurdukları işten çok memnunlar. Hem istihdam olarak hem de kendilerine bir iş sahibi olmaları açısından e, çok memnuniyet göstermektedir. E, i̇şletmelerimiz e, gün geçtikçe artıyor yeni girişimcilerimiz. E, bunlara biz öncelikle 32 saatlik bir eğitim veriyoruz. Uygulamalı girişimcilik eğitimi. Uygulamalı girişimcilik eğitiminden sonra bize müracaat ediyorlar. İş planı hazırlıyoruz. Kendilerine rehberlik ediyoruz, yardımcı oluyoruz. İş planından sonra da kurulumuzdan çıkan karar doğrultusunda işletmelerin kurulma aşaması veya süreci başlamış oluyoruz. Bu işletmeleri görünce gerçekten e, talihli zor, çok e, memnuniyet duyuyoruz. Özellikle ülke ekonomisine, ilimizin ekonomisine katkı sağlıyor.